Çarpım tablosunda A ve B yerine hangi sayılar gelmelidir diye sormuşlar. Hemen bakalım. Çarpım tablosunu şu şekilde okumalısınız. Buradaki sayılar 1'den 6'ya, buradakiler de 1'den 6'ya kadar olduğu için, bu tablo size 1'den 6'ya kadar olan bir sayının, 1'den 6'ya kadar olan başka bir sayı ile çarpımının sonucunu verecektir. Mesela, eğer 3 çarpı 2'nin ne olduğunu merak ediyorsanız, Buradaki satırı, yani başında 3 olan satırı ve başında 2 olan sütunu alıp kesiştikleri yere bakabilirsiniz. 3 ile başlayan satırla 2 ile başlayan sütunun kesişim noktası 6'dır. 3 kere 2, 6 eder. İsterseniz gri kısımdan bir sayı da seçebilirsiniz. Mesela 12. 12, 3 çarpı 4'tür. Ya da buradaki 25. 5'le başlayan bu satır ve 5'le başlayan bu sütunun kesişimi olduğu için 25, 5 çarpı 5'tir. Herhangi bir satırdaki sayılar, o satırın başındaki sayıya göre sayılır. Aynı durum sütunlar için de geçerlidir ve sütunda da o sütunu başındaki sayıya göre sayarsınız. Örneğin, 2 ile başlayan bu sütunda 2'şer 2'şer sayıyoruz. 2, 4, 6, 8. 5 ile başlayan sütunda da 5'er 5'er. 5, 10, 15, 20. Ve bu son derece mantıklı çünkü 5 kere 1, 5 eder. 5 kere 2, 10. 5 kere 3, 15. Ve 5 kere 4 de, 20. Aynı şey bir satırda ilerlediğinizde de geçerli. 2, 4, 6, 8. Çünkü 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 2'şer 2'şer sayıyoruz gördünüz mü? Buradaysa ise 6'şer 6'şer. 6 kere 1, 6. 6 kere 2, 12. 6 kere 3, 18. 6 kere 4 de 24 eder. Evet, umarım artık çarpım tablosunun nasıl okunacağını anlamışsınızdır. Çarpım tabloları çok yararlı olduğu için, zaman buldukça incelemeye devam etmenizi öneririm. Şimdi soruya geçelim ve A ile B'nin yerine hangi sayının geleceğini bulmaya çalışalım. A, burada. A yerine, 4 çarpı 4 işleminin sonucu gelecek. 4 kere 4'ün 16 ettiğini biliyorsunuz, öyle değil mi? İsterseniz, bu sütundan aşağı doğru devam edip dörder dörder sayabilirsiniz. 4, 8, 12, 12'ye 4 eklediğimizde 16 elde ederiz. Şimdi sıra B'de. Gelin, B'yi az önce söylediğim şekilde bulalım. B, bu sütunda olduğuna göre 3'er 3'er sayacağız. 3, 6, 9, 3 ekleyelim, 12. O zaman b de 12'ymiş. 12. İsterseniz satırda da ilerleyebilirsiniz. 4, 8, 4 ekleyelim ve 12. B'nin bulunduğu yer ayrıca 4 çarpı 3 işleminin de sonucu ve bu işlemin sonucu da 12. Sıradaki soruda eşitsizlikleri. Büyüktür, küçüktür ve eşittir işaretleriyle tamamlamamızı istiyorlar. A, B'den büyüktür. Büyüktür işaretini seçiyorum. İşaretin açık ucu, sola ve büyük sayıya doğru. Onun için bu işaret büyüktür işareti. A, B'den büyüktür çünkü 4 çarpı 4, 4 çarpı 3'ten büyüktür. Doğru değil mi? 4 kere 4, 3 kere 4'ten büyüktür. 4 kere 4, 4 tane 4 demektir. Dört kere üçte üç tane dört. Dört e kere dörtte daha fazla dört olduğu için de dört kere dört, dört kere üçten büyük olur. Birkaç tane daha alıştırma yapalım mı? Yine a ve b yerine gelecek sayıları arıyoruz. Az önceki gibi a'nın yerine dört çarpı beş işleminin sonucu yani yirmi gelecek ya da sütün veya satırın başındaki sayıya göre de sayabiliriz. Sütünün başında beş var. 5, 10, 15, 20, aynı şeyi B için de yapalım. B yerine de 5 çarpı 4 işleminin sonucu, yani yine 20 gelecek. A, 4 çarpı 5, yani 20, B de 5 çarpı 4, yani yine 20 ediyor. Aynı sayılar. Eşitsizliğe geldiğimizde, A eşittir B'yi seçmemiz gerekiyor. Çünkü 4 çarpı 5, 5 çarpı 4'e eşittir. Hangi sırayla yazıldıkları önemli değil? Şimdi bir tane daha. Mantığı anlıyorsunuz değil mi? A'nın yerine, satırda 2, sütunda da 6 olduğu için, 2 çarpı 6 işleminin sonucu yani 12 gelecek. 6'şar 6'şar sayarsak, 6'dan sonra 12 iki gelir. İkişer ikişer sayarsak da, 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. B ise, bakalım, 6 çarpı 2 işleminin sonucu olacak. O da 12 eder. Bir önceki alıştırma gibi. a, b'ye eşittir çünkü 2 çarpı 6, 6 çarpı 2'ye eşittir. Hadi bir tane daha. a'nın yerine 4 çarpı 1 yani 4 gelecek. b'nin yerine de 1 çarpı 4 yani yine 4. Ve yine a, b'ye eşittir çünkü 4 çarpı 1, 1 çarpı 4'e eşittir.